Seni Mabuduma Canan diye sevdim Sevdim seni Mabuduma Vatan, Anadolu kolay vatan olmadı. Allah Resulü vatan sevgisi imandan gelir diye buyuruyor. Vatan için verilen mücadeleler kutsaldır. Evet Anadolu'yu vatan yapanlardan söz edeceğiz. Giresun'a götürüyoruz sizi ve Giresun bölgesinin asırlar önce nasıl vatan olduğunu, kimler tarafından yurt, yuva kurulup vatan haline getirildiğini ve vatan haline getirilen Allah dostları Gönül Sultanları ile ilgili hazırladığımız belgesel görüntülerimiz başlıyor. Belgesel tadında Yezun tarihine yolculuğa çıkıyoruz. Kültür-Medeniyet tarihimizin çaladığı Tırmağı'nın Karadeniz'e kavuştuğu bereketli coğrafya, milli ve manevi tarihimizin önderleri, ilim irfan sahibi alimler.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 Yakın tarihimizde parıldayan, Anadolu'muzu vatan yapan o gönül dostu alimlerden birisi de şüphesiz Karabelioğlu Mehmet Hoca'dır. Türkistan'dan Anadolu'ya gelip bölgeyi vatan yapan Horasan erlerinin örnek alınacak hayatını anlatacağımız bu belgeselde kameralarımızı önce atalar diyarı Türkistan coğrafyasına çeviriyoruz. Türkler için batıya yürüyüş, tarih boyu vazgeçilmez bir tutku olmuş. Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmak için bir kızıl elma ülküsüyle Konstantiniye'yi gülzar kılıp İstanbul yaptılar. Viyana önlerine dayandılar. Roma'yı fütuhat planına aldılar. Türklerin Orta Asya bozkırları, Altay Dağları ve Horasan'dan başlayan göçleri asırlarca devam etti. beylikler ve devletler kurulmuş, Türk göçleri en çok Anadolu'da karar kılmış. Türkistan Batıda Hazar denizinden, doğuda Altay dağlarına, güneyde Pamir dağları Horasan'dan, kuzeyde Ural dağlarıyla Sibirya'ya kadar uzanan gönül coğrafyamızın adı. Bize Orta Asya diye öğretilse de adıyla şanıyla Ulu Türkistan, Atalar Diyarı. Doğusu ve batısıyla ana vatanımız, gönül coğrafyamız Türkistan. Buhara'dan Kaşkara, Semerkant'tan İstanbul'a, Belh'ten Bursa'ya, Merv'den Konya'ya, Bişkek'ten Bakü'ye, Aşkabat'tan Ankara'ya, Tanrı Dağları'ndan Karadeniz Yaylalarına, Kültür ve medeniyet coğrafyamıza ev sahipliği yapan, Anadolu'yu manen fetheden Gönül Sultanı, Horasan erenlerinin yetiştiği kadim diyar Türkistan. Farabi, İbni Sina, Ali Kuşçu, Bey, Harezmi gibi bilginlerin, Buhari, Trimizi, Maturidi, Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip, Molla Camii gibi alimlerin,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 Gönül Sultanı Gazi Alperenler Anadolu'nun vatan olmasında vakıf medeniyetini unutmamak gerekiyor. Alperen dervişlere tahsis edilen vakıflar, sosyal devletin yapmakla mükellef olduğu hizmetleri yerine getiriyordu. Eğitim ve kültür hayatının en güzel uygulamaları, ilim irşat yeri olan tekke ve zaviyelerin etrafında sürdürülüyordu. Alperen Gazi dervişler sadece dini konularda değil, toplumu ilgilendiren her konuda çalışma yapıyordu. Doğu Karadeniz'de Türk fetihleri her bakımdan çok önemli. Bölgenin güneyinden başlayan fetih hareketi kuzeydeki şehir merkezlerinin fethine kadar devam etmiştir. Özellikle güneyden kuzeye doğru akan nehirlerin geçtiği vadilerde kurulan yurt, yuva ve obalar, Türk İslam medeniyetini asırlarca sinesinde barındırıp, ...bugünlere gelmesine vesile olmuştur. Giresun ve Gümüşhane bölgesi... ...Harşit Vadisi'nin yukarı kesimlerine yerleşmiş... ...Oğuz Türklerinin Çepni boyu... ...buralara uç beyliği kurmuşlar. Fatih'in 1461 yılında Trabzon'u fethinden yüzyıllarca önce Harşit çayının doğusunda Eynesil, Beşikdüzü, Kürt'ün batısında Tirebolu, Güce, Espiye, Yağlıdere, Keşap, Dereli ve Giresun'dan Batlama deresine kadar olan bölgeyi Gönül Sultanı Gazi dervişlerin önderliğinde Pontos devletinden alıp vatan yapmışlardır. Bugün özellikle Yayla Dağları'nda çok sayıda şehitlik bulunmakta. Şehitliklerin olduğu yerler Çok Meşet, Meşet Obası, Meşet Beleni, Meşet Kıranı, Meşetlik gibi adlarla anılmakta. Kırımsat Obası'nın adının meşet yani çayırdaki şehitlik olduğu yeni ortaya çıktı. Bu bölgelerde asırlardan beri unutulmuş şehitlerimizi ziyaret edip Fatiha okuyoruz. Gümüşhane ve Giresun bölgesini vatan yapan Gönül Sultanı Alperen Gazi dervişlerden Mahmut Çağırgan Veli, Abdullah Halife, Mevlana Ede Derviş, Şeyh Mustafa, Şeyh Hüseyin, Şeyh Sinan, bölgenin fetinde ve imarında önemli hizmetler yapmış, Fatih Sultan Mehmed'in Trabzon'u fethine büyük destek vermişlerdir. Din ve tasavvuf adamlarının bölge insanı üzerindeki manevi tasarrufları, günümüze kadar gelmiş. Din adamları vatan savunmasında hep öncü görevler almışlar. 1. Dünya Harbi Kafkas cephesi Harşit Vadisi'nin 16 aya yakın Rus ordularına karşı savunulmasında zaferler tarihimize bir Çanakkale bir de Harşit geçilmedi sözünün yazdırılmasında ve son olarak Kurtuluş Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi gibi Giresun bölgesinden iki gönüllü alay toplanmasında din adamları önemli görevler üstlenmişlerdir. Trebolu Müftüsü Ahmet Necmettin Efendi, Karavelioğlu Mehmet Hoca, Veziroğlu Hasan Hoca, Kurtoğlu Hafız Mustafa gibi birçok din adamı camilerde vaaz etmişler. Kurtoğlu Hafız Mustafa Hoca bizzat Sakarya Meydan Muharebesine gönüllü olarak katılıp alay imamlığı yapmıştır. Trebolulu Hüseyin Avni Alparslan Komutası'nda 42. ve Topal Osman Ağa Komutası'nda 47. Gönüllü Giresun alayları toplanıp Kurtuluş Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasında destanlar yazmışlar, şehit ve gazi olmuşlardır. Giresun bölgesi Kafkas cephesinden Kurtuluş Savaşı'na çok sayıda şehit vermiştir. Şehitler Anıtı, Harşit Irmağı Şehitlerimiz için ne yapsak az, Harşit Irmağı başlı başına şehitler ve gaziler abidesidir. Orman Genel Müdürlüğü'nün şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için Harşit Irmağı Vadisi'ne Kafkas cephesi 100. yıl şehitler anıtı ve mesire alanı yapması takdir ile karşılanmakta. Kültür ve sanat değeri yüksek bir mimariyle yapılacak Şehitler Anıtı, Panorama Müzesi ve Mesire Alanı'nda Kafkas Cephesi savunması canlandırılacak. Çin'den başlayıp, Gümüşhane Haşit Valisi'nden geçerek, Trebolu'da denizde buluşan Tarihi Pek yolunun kültür tarihimizdeki yeri tanıtılacak. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'nün Şehitler Mesire Alanı, Şehit ve gazilerimize vefa borcumuzun ödenmesine, aziz ruhlarına Fatiha okunmasına vesile olacaktır. Şehitler Anıtı ve Mesire alanını ziyaret edenler, Harşit Irmağı'nın zaferler tarihimizdeki yeri ve önemiyle, Trebolu Harşit Vadisi Erzincan'dan Bittis'e kadar, Kafkas Çephesi'nin savunma altında verilen destansı mücadelenin tüm geçmişini öğrenip, Orman Genel Müdürlüğü'nün şahsında devlet ve milletimize teşekkür edeceklerdir. Kameralarımızı şimdi de Kafkas Cephesi 100. Yıl Şehitler Anıtı ve Mesire Alanı yapılacak Harçıtırma Vadisi'ne çeviriyoruz. Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli ırmaklarından olan Bayburt-Gümüşhane sınırındaki tarihi Vavuk dağlarından doğarak Gümüşhane ilimizin birçok yerleşim yerine hayat verip giresun tireboludan Karadeniz'de buluşan 160 kilometre uzunluğundaki Tırmağı'ndan sadece su değil Türk İslam medeniyetinin ihtişamlı tarihi de akar. Gezip görenlere göz ve gönül ziyafeti sunan Harçıtırma dile gelir size bu bölgelerin vakıf kültürüyle nasıl vatan olduğunu anlatır. Vatanınıza sahip çıkıp vakıfları koruyun, ağabey hayat olun, suyun kıymetini bilin. Harçıtırma'nı çevre katliamı yapan kum ocaklarına feda etmeyin. Vasiyetinde bulunur.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 Şebinkarahisar Karahisar ve havalisinde Şeyh Sinan Zaviyesi, Şeyh Süleyman Zaviyesi, Hasan Şeyh Zaviyesi, Urban Abdal Zaviyesi, Derviş Ali Zaviyesi, Çomaklı Baba Zaviyesi ve Şeyh Yusuf Zaviyelerinin bölgenin vatan olmasında önemli hizmetleri olmuştur. Giresun'un sahil kesiminde birer vakıf eseri olan Tirebolu'da, Kasım Dede Zaviyesi, Mevlana Ede Derviş Zaviyesi, Yaraşur Şeyh Zaviyesi, Yağlıdere'de Hacı Abdullah Halife zaviyelerinin yaptığı i̇l faaliyetleriyle bölgenin Türk İslam medeniyetine açılıp vatan olmasında önemli hizmetler yaptığı arşiv belgeleriyle ortaya çıkmıştır. Giresun yaylalarından sahile doğru asırlarca süren Türk Fethi'nin dereli, bulancak, pirazis, keşap, duroğlu, çamoluk, kürtün, trebolu, görele, güce, Espiye ve Yağlıdere havalisindeki temsilcilerine ait vakıflar ve bunlara ait uygulamaların günümüze kadar ulaşmış olması vakıfların önemini göstermekte. Giresun'un vatan olmasında vakıf medeniyeti önemlidir. Şeyh Bir Hasan Vakfı, 1316 tarihinde Giresun bölgesinde kurulan en eski vakıf eseri olarak bilinmektedir. Şeyh Bir Hasan, kendi malı olan arazinin tamamını vakfetmiştir.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 Yakup Halife Vakfı, Tirebolu'da Melik Ahmet Vakfı, Yavuz Kemal beldesinde Şeyh Mustafa Vakfı, Piraziz'de Şeyh İdris ve Yağlıdere Tekke köyünde Abdullah Halife Vakıfları Türk İslam tarihinde vakıf medeniyetinin önemini göstermektedir. Karadeniz'de Türk-İslam medeniyeti Tarihi İpek yoluyla İslamiyet öncesinde Karadeniz bölgesine yerleşen Türkler, İslam ordularının fetihine destek olmuş ve hak dini seçmişlerdir. Giresun bölgesinin fethi, iskanı ve İslam medeniyetiyle şereflenmesi asırlar önce başlar. Oğuz Türklerinin Çepni boyu Fatih Sultan Mehmet'in 1461 yılında Trabzon'u fethinden yüzlerce yıl önce bölgeyi fethederek Bayramlı ve Hacı Emiroğulları Beyliği kurup, Giresun, Ordu ve Gümüşhane'yi vatan yapmışlardır. Kürt'ün yöresi ve Harçit Vadisi Çepni Türkleri tarihi açısından çok önemlidir. Bazı tarihi kaynaklara göre Harşit Vadisi, İslam medeniyetiyle çok önceden şereflenmiş, Türkler bölgeye Çin'den başlayan ve Trebolu Limanı'ndan Avrupa'ya giden tarihi İpek yolunu korumak için 1071 Malazgirt zaferinden çok önce Kürt'ün bölgesine gelip yerleşmişler. Hem Beyt ve hem de Eylü Sünnet inancına sahip olmuşlar. Oğuzlar ve Çepni Türkleri ile ilgili çok önemli ilmi araştırmalar yapan merhum Profesör Dr. Faruk Sümer, Karadeniz bölgesindeki Çepnilerin Alevi olamayacağını çünkü içlerinde Ebu Bekir ve Ömer isimlerinin kullanımının yaygın olduğunu kaynak göstererek dile getirmiştir. Bu ilmi araştırmaya rağmen bölgede halen dış kaynaklı bazı faaliyetler yürütülmesi her bakımdan düşündürücüdür. Şimdiden sonra gücede her yıl Hasan Şeyh'e amma programları yapılmaya devam edecektir. Yine 15 Temmuz'u da vesile bilerek ağaç başında şehitlerimize amma programları devam edecektir. köyü sınırları içerisinde bulunan Karavelioğlu merhum alim Karavelioğlu'nun da amma programlarını gerçekleştireceğiz. Bunlar çok önemli değerler bizim için. Biz onları yaşatırsak, Yaşarız. Eğer tarihimizi yaşatırsak geleceğimize e, daha emin bakabiliriz. Emin adımlarla yürüyebiliriz. Veziroğlu Hasan Hoca. Harşit ve Gelever Adresi Vadisi alimler ve evliyalar diyarı olarak da bilinmektedir. Kazıkbeli ve Akılbaba dağlarından doğan Gelever Adresi'ne adını veren Gelevera Söğütini ve sapmaz köylerinden Önemli şahsiyetler yetişmiş Medresede okuyup ilim irfan sahibi Tasavvufi yönden nakşibendi e olan Karavelioğlu Mehmet'in hocası Vezirzade Hasan Efendi Tanınmış bir alimdir Çorum ve İstanbul'da okumuş Espiye, Adabük'te hocalık yapmış Herkesin takdirini kazanmış bir alimdir Allah'a De Veziroğulları sülalesinden olan araştırmacı yazar Vicabi Yıldız, Veziroğlu Hasan Hoca ile ilgili şu bilgileri veriyor. Osmanlı'nın son devir alim ve fukahasından olup 1853 senesinde Espiye'nin Hacı doğmuştur. Derin bir fıkıh bilgisine sahip olan Vezirzade Hasan Efendi çeşitli medreselerde dersiyamlık yapmış, en son Hacıköy medresesinde vazife iradetmiştir. etmiştir. Kendi el yazısıyla yazdığı notlarından anlaşıldığına göre Tokat Medresesi'nde aşere takrip yani Kur'an-ı Kerim'i on imamın vücuhu üzere kıraat okuma ilmi alıp kurra hafız olmuştur. Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Al nazil min şifa. Şam ve Arabistan'da uzun süre kalan Hasan Şeyh, Arapça ve Farsça bilmektedir. HZ Kitab-ı Mürşid-i Salihin adlı bir risalesi de bulunan Hasan Şeyh, 1929 yılında, Tirebolu Hacıköy'de vefat etmiştir. Kameralarımızı Hacıköy'e çeviriyor, tarihi mezarlıkta asırlık meşe ağacı altındaki Vezirzade Hasan Hoca'nın mezarı başında Fatiha okuyoruz. Gelevera Vadisi'ndeki Horasan Evliyaları Karavelioğlu Mehmet Hoca'nın yaşadığı Gelevera, Güce ve Esbiye bölgesi göz ve gönül ziyafeti sunan muhteşem manzarasının yanında alimler, evliyalar ve şehitler diyarı olarak da bilinmekte. Fındık bahçeleriyle vatan haline gelen muhteşem manzarasıyla bir tabloyu andıran şehir ve köylerimiz bize kendi tarihini anlatır. Bölgelerde tarihi dünya harbi, Kafkas cephesi, Harşit savunması şehitlikleri ve Horasan erenlerine ait mezarlar bulunmakta. Bu bölgelerdeki her köy bir Horasan ereni tarafından kurulmuş, mezarlarına ocak denmiş ve ziyaret merkezi haline getirilip fatihalar okunmuş. Çepniler, Oğuz Türklerinin çepni boyu, Doğu Karadeniz'i vatan yapan çepnilerin, ve vilayeti Çepni olarak bilinen Giresun, Esbiye ilçesi ve tarihi Çepni köyündeyiz. Bayramoğlu nahiyesi yani bugünkü Soğukpınar beldesine bağlı ve yüzyıllardan beri süren önemli bir köy Çepni köyü. Kafkas cephesi Harşit savunmasında karargah merkezi olan Espiye Köyünün kurucusu Arpacık Dede Türbesi ziyaret edilmekte. Arpacık Dede'nin incir ağacı yakmayın, sarımsak soğan gibi acı ekip dikmeyin, köy dışına kız verip almayın ve tavuklarınızla yolları kirletmeyin vasiyeti halen tutulmakta. Bu Arpacık'ta ocak varmış. Nedir orası? O işte o kabristanımızda yaptılar. Nedir o? Ne anlatıyorlardı onları? Ya bu köy kuruluşiymiş. Bizim duyduğumuz. Buraya gelmiş. öyle. Kaç de dağılmışlar. Onlar dört, beş mi kardeşmiş var. İlla bizimki işte burayı beğenmiş. Arpacık olarak. Öyle. Öyle deniyor. Ocak değil mi? Ocak. Burada acı yenmez, sarımsak ekilmez. Yok. Yok. Onlar olmuyor. Ekilmiyor mu? Yani olsa olur da etmiyor, gelmiyor. Be anlat onu bana hasta ya. Hasta olunuyor, sakat oluyor, üzürlü çocuk doğuyor. Evet burası arpacık ve diyorlar ki sarımsak, soğan, acı biber ekilmez, ekilirse de hasta çocuklar oluyor. Evet. oluyor. Burada boşanma boşanma da olmazmış galiba. Yok öyle bir şey de hala hazır yok. Hiç, Hiç boşanma yok, yok değil yok. mi? Şimdi o sever birlik zamanı burada askeriyenin. Derdi keyvanımız tavla varmış. o kabistanımızın çit var şimdi çiftliği. Orada gölükler burada yaşarmış yani, orada bakarlarmış. Bir derdi, sarımsa giderlerdi derdi, her birinin başlara böyle oldu derdi. Onlara bir şey olmazmış, az gelelim. Tarihi Bayramoğlu ayyesi olarak bilinen Espiye Soğukpınar Beldesi Dikmen Mahallesi'nde Horasan Eren'i Evliya Türbesi üzerine yapıldığı söylenen Tarihi Dikmen Camisi'nde yapılan duaların kabul edildiğine inanan insanlar halen uzak yerlerden burayı ziyarete gelip camide dua etmekte. Taflancık Köyü'nün kurucusu Evliya'nın mezarı üzerindeki tarihi meşe ağacı ile ilgili kerametler anlatılmakta. Soğukpınar Beldesi'nin merkezi Kosköy arşiv belgelerinde önemli bir ilim merkezi olduğu bildirilmekte. Adı Güzel Yurt olarak değiştirilen Keçi Köyü'nde tarihi dergah olduğu söylenmekte. Son devrin önemli alimlerinden Şahbaz Hoca'nın mezarının bulunduğu Yeniköy'deki Evliya Kıranı bölgenin manevi tarihine ışık tutmakta. Kuru Geliş Köyü'nü kuran Horasan Eren'i Pangal Dedenin adına yapılan tarihi Kemertaş Köprü yıkılsa da Pangal Dede Şelalesi'nde yaşamakta. Yeni değirmenler, Tabiat Parkı'nın karşısındaki Avluca ve Seyidi Köy'ün birleştiği zirvedeki Hambarcuk Mezarlığındaki asırlık mezar taşları bölgenin tarihi geçmişine ışık tutmakta. Kameralarımızı şimdi de o tarihi köylerden birine çeviriyoruz. Osmanlı Devleti'nde Oymak, Aşiret ve Cemaat adları konusunda yapılmış tarihi araştırmada, Konar Göçer, Yörük Anı Türkmen taifesi olarak tanıtılmış Güce ilçesi Boynuyoğun Tekke köyünde Menteşi oğulları diye adlandırılan Menteşe Şehi Hasan Şeyh'in kabri bulunmakta. 500 yıllık geçmişe sahip medresenin kalıntılarının ve üzerinde ezan okuyan taşın olduğu dergahla ilgili birçok keramet anlatılmakta. Bu zatın bölgeye Osmanlı Devleti tarafından gönderildiği ve Peygamberimizin soyundan gelen Seyit olduğu rivayet edilmekte. Oğuz Türklerinin Çepni boyu üzerine ilmi araştırmalar yapıp kitap yazan merhum Profesör Dr. Faruk Sümer'in açıkladığı 1486 tarihli arşiv belgelerinde bugünkü Güce ilçesi sınırlarını içine alan Allah Nasnahiyesi'nden bahsedilmekte. Burada bulunan Konur Camii'nde görevli kişilerin olduğu dile getirilmektedir. 16. yüzyıla ait belgelerde bu nahiyeye ait köylerde yaşayanların tümünün Müslüman olduğu yazılmakta. 1515 yılında Menteşe Zaviyesine mensup Derviş Hasan ve oğlu Mustafa'ya işaret edilmektedir. Zaviye çalışanlarının buradan geçen yolculara hizmet ettikleri yazılmakta. Güce Müftüsü Haydar Bektaşoğlu, devralem kameralarına yaptığı açıklamada, asırlar önce kapı kapı dolaşarak insanlara İslam'ı anlatan bu gönül sultanları için her yıl anma programları düzenlediklerini ifade ederek şu bilgileri veriyor. Biz tabi burada Güce'de Hasan Şeyh denen yukarı boyunu yolunda, o köy sınırları içerisinde bulunan merhum Hasan Şeyh'in, yaptıklarını ve din-i İslam'a olan katkılarını araştırdık. Hakikaten gördük ki Hasan Şeyh'in bu yörede yaşatılması gerekiyor. Anılması gerekiyor. Hasan Şeyh'in yeni nesillere aktarılması gerekiyor. Çünkü Hasan Şeyh burada insanlara ev ev dolaşarak gerekirse ve dağ başında belki bir ee, tekke açarak orada bir bugünkü Kur'an kursu diyelim e, açarak insanları eğitmişler ahlaki yönden e, onlara büyük katkı sağlamışlar. Bölgenin bereketli toprağına hayat veren akarsularından, zengin bitki örtüsünden tarım ürünlerindeki çeşitliliğinden yaylalarının kendine has güzelliğinden ve Çepni Türklerine kadar uzanan kadim tarihinden söz ettik. Vilayeti Çepni olarak bilinen Giresun bölgesi aynı zamanda bir evliyalar diyarıdır. Kasım Dede gibi Horasan Erenlerinin kurduğu zaviyeler devletin yapması gereken birçok sosyal hizmeti gönüllü olarak yaparak bölgeyi vatan yapmışlardır. Kameralarımızı önce Yağlıdere Tekke Köyü'ne çeviriyor, Hacı Abdullah Halife ile ilgili hazırladığımız belgesel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Ataları Şebin Karahisar, Alucra taraflarından Çakrak Yaylası üzerinden bu bölgeye gelmiş. Babasının adı Kasım Halifedir. Tekke Köyü, Tuğlacık Köyünde zaviyeyi kurup yerleşmiş. Trabzon'da 1489-1512 yılları arasında valilik yapan Cennet Mekan Yavu Sultan Selim'in de hocalığını yapmış. Yavuz Sultan Selim Han'ın ruhuna İslam'ın güzel ahlakını nakşetmiş. Abdullah Halife Efendi Hazretleri her Allah dostu gibi bir büyüye tabiydi. O büyüklerde toplumu ayakta tutan tasavvuf ocaklarının mensuplarıydılar. Bu ocakların toplumun her kesimine hitap eden çeşitli usulleri vardı. Ancak hedefleri tekti. Resulullah Efendimizin Sallallahu Aleyhi ve Sellem ahlakıyla ahlaklanıp Allahü Teala'ya ulaşmaktı. Gazi dervişler sağlam bir hoca silsilesiyle Resulullah Efendimizi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bağlıydılar. Onun sünnetinden kıl kadar taviz vermezlerdi. Bidatlere ve onu yayanlara şiddetle karşıydılar. Yavuz Sultan Selim Han'ın ve diğer Türk sultanlarının dini tahrif edenlere karşı olan sert tutumlarının sebebi Hacı Abdullah Efendi Hazretleri gibi alimlerdir. Rivayet odur ki bazen Tekke köyden Trabzon'a Selim Han'a ders vermeye gidermiş. Köye dönerken yanına yol azığı olarak aldığı ekmeğin Tekke köyüne vardığında hala sıcaklığını muhafaza etmesi dikkat çekermiş. Hacı Abdullah halife hazretlerinin kurmuş olduğu zaviyeye, çevre köylerden okumak için her yaştan talebe gelirmiş. Kameralarımızı şimdi de kerametleri sözlü tarih olarak nesilden nesile anlatılan Kasım Dede'nin yaşadığı Güce Boynu Yoğun Köyü'ne çeviriyoruz. Kasım Dede askerdeyken su üstüne seccade serip namaz kılarmış. Keramete şahit olan komutanı onu ödüllendirmek ister ve dileğini sorar. Kasım Dede, derin dereyi bana verin yeter der. Komutan tarafından derin dere olan Gelever adresinin Boynu Yoğun kısmını ona vakıf olarak verir. Kasım Dede bu bölgeye dergah ve zaviyesini kurup yol emniyetini sağlar ve devlet hizmetlerine katkı sunar. Yabanelik keçilerini sağdırır, dergahın aşevinde misafirlere ve yolculara ikram eder. Olayı çok merak eden gelinine, bu durumu kimseye söylememesini tembih etmiş, gelin keçilerin nasıl sağladığını izlemeye başlayınca işin sırrı gitmiş ve dağa kaçan keçilerin sütünü bir daha sağmak mümkün olmamış. Kasım Dede Tekke Köyü içinden geçen Gelevera Deresi üzerine bir değirmen yaptırır. Bu değirmenin unu çok bereketli olur ve tükenmez. Şeyh Efendi halktan değirmenin teknesine bakmamalarını istemesine rağmen meraklanıp da zahire teknesine bakanlar burada ağzından tekneye buğday taneleri dökülen yılanı görüp çığlık atarlar. Yılan kaçar, keramet ve bereketin sırrı da yok olur. Bölgedeki alimler ve Allah dostları ile ilgili birçok keramet sözlü tarih olarak dilden dile anlatılarak bugünlere kadar gelmiştir. Kasım Dede hakkında bilgi veren en eski yazılı belge 1486 tarihli Trabzon sancağı vergi defteridir. Kasım Dede Güce'ye bağlı Boynuğun köyünde faaliyet göstermiştir ve halk arasında onun hakkında anlatılan birçok rivayet bulunmaktadır. Bu rivayette Murat Şeyh, Menteşe Şeyh ve Hasan Şeyh adlı üç ermiş ve evliya kardeşten de söz edilir. İşte Kasım Dede bu üç kardeşten Murat Şeyh'in dokuz çocuğundan biridir. Yayla göçü sırasında hastalanan Kasım Dede annesi tarafından bir ağaç kovuğuna bırakılır. Aradan geçen zaman içerisinde Kasım Dede'nin sağlıklı olan bütün kardeşleri Yayla'da veba hastalığı salgınından ölmüşlerdir. Sekiz evladını yayla mezarlığına bırakan Kasım dedenin gözü yaşlı annesi köye dönerken hasta diye ağaç kovuğuna bıraktığı oğlunun cesedini gömmek için ağacın başına gider. Fakat oğlunun yaşadığını ve bir elik keçi tarafından beslenip büyütüldüğünü görür. Müzik Keramet ehli veli bir alim olan Kasım dede bölgede talebe okutup ilim irşat faaliyetleri yapar gönülleri fetheder. Kasım Dede'nin kerametleri vefatından sonra da anlatılmaya devam etmiştir. Öyle ki Kasım Dede defnedildikten sonra cenazesini kıldıran imamın mezarın üzerine bıraktığı kuru söğüt dalı yeşermiş. İşte dibinde Kasım Dede'nin mezarının olduğu düşünülen Gelavera köyündeki tarihi taş köprünün yakınında bulunan asırlık söğüt ağacının bu daldan filizlenip büyüdüğü söylenmektedir. Ne acıdır ki manevi tarihimize canlı şahitlik yapan asırlık Söğüt ağacı altındaki Kasım Dede'ye ait tarihi mezar ve kemerli taş köprü baraj suları altında kalmıştır. Kasım Dede'nin mezarının bugün baraj suları altında kalması manevi tarihimiz açısından büyük bir ayıptır. Umuyoruz yetkililer Kasım Dede'nin asırlık Söğüt ağacı altındaki mezarını baraj suları altından kurtarıp Ziyaret yapılacak hale getirirler. Bir muhteşem Horasan Türkistan Medeniyetinin halen yaşadığı yerdeyiz ama küçücük izleri kalmış burada. Kameralarımızı Kasım dede zaviyesine ev sahipliği yapan günümüzdeki Boynuon köyüne çeviriyoruz. Gelever vadisinin orta kısmında yer alan yukarı Boynuon köyünde kurulmuştur. Köy zaviyeden dolayı Tekke köyü olarak isimlendirilmiştir. Kasım dedenin evi, aşevi ve değirmeni bu köydedir. Yıkılıp yeniden yapılmış olan Kasım dedenin evi dışındaki diğer yapılar orijinalliğini korumaktadır. Aşevi binasının yeri taştan bir duvarla çevrilmiştir. Kasım dedenin aşevi günümüzde daha çok ziyaret amaçlı kullanılmasına karşın, ilk kurulduğunda olduğu gibi hala burada kazan kaynatılıp halka yemek dağıtılmaktadır. Tekke köy Kasım Şehli ön plana çıkıyor. Kasım Şehin hayatı, Kasım Şehin e, İslam'a vermiş olduğu hizmetler çok büyük bu yörede. E, çok rivayetler var Kasım Şehi hakkında. Fakat benim bildiğim yaptığım araştırmalarda Kasım Şehi şöyle tanıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz aş evi diyebiliyoruz biz burayı. E, burada aş kaynatılırmış zaman yıllar önce. Buradaki İpek yolu düzergahında olduğu için bu yoldan gelip geçenlere Kasım Şeyh evde yemek pişirir, pilav pişirir, buradaki yolculara dağıtırmış. Ve buradaki yolculara dağıtırken evdeki çocukları karşı çıkmaya başlamış. Kasım Şeyh'e der ki, e baba sen bizim rızkımızı, sen bizim işte aşımızı buradan yoldan geçenlere yediriyorsun demiş. Ve Kasım Şeyh de demiş ki, yapmış buradaki kaşıkların hepsini toplatıyor. Ve eve getirtiyor, madem ise diyor, eve getirtiyor, toplatıyor, bir ateşe atıyor kaşıkları ve kaşıkların içerisinde e, beş tane kaşık yanmıyor, diğer kaşıkları yanıyor, beş tanesi yanmıyor ve diyor ki oğluna, oğullarına, çocuklarına, varislerine Kasım Şey, gördünüz mü diyor, beş, ta, beş sefer Hızır aleyhisselam da gelmiş, burada yemek yemiş, o yanmayan kaşıklar Hızır aleyhisselamların yediği kaşıklar diyor. Baba biz karışmıyoruz daha bundan sonra e, nasıl biliyorsan bu böyle yapıyor biz de sana hizmetkar olalım diyor. Halk tarafından Semah Düzü denen düzdüğün güneyinde Tekke Köyü mezarlığı bulunmaktadır. Bu mezarlığın en önemli özelliği Kasım dede haricindeki diğer şeyhlerin mezarlarının burada bulunmasıdır. Kasım dedenin zaviyesi ve evi Tekke Köyü'nde mezarıysa Gelever Adadır. Hayvancılığın ve ziraatin temel geçim kaynağı olduğu o yüzyıllarda Şeyh Kasım Güzde'nin muhtemelen de bir sonbahar günü Yayla'da vefat ederek ebediyete göç eder. Köyden oldukça uzak olan Yayla dağları eteğindeki geleveraya defnedilmiştir. Büyük şimşir ağaçları altında Menteşe Şeyh ve oğlu Mustafa Şeyh'in türbeleri yer almaktadır. Ama bu türbelerin hiçbirinde yazılı şahide olmadığı gibi Mevcut mezarlar taş ve ağaç gibi basit malzemelerle yapılmıştır. Belgelerde adı geçen Kasım dedenin babası Murat Şeyh'in mezarının nerede olduğu bilinmese de vefakar bölge insanı bu gönül sultanlarını unutmuyor, rahmet ve minnetle anıyor. Ruhları için dua ediyorlar. Kasım dedenin babası Şeyh Murat ile ilgili arşiv belgeleri sadece Boynuğun köyünün değil, vilayeti çekni olarak bilinen Giresun ve Doğu Karadeniz bölgesindeki köylerin tarihine de ışık tutmaktadır. 1515 tarihli vergi defterlerinde Kasım Dede ve kardeşi Derviş Ahmet'ten bahseden arşiv belgesinde Meskur'un ceddi ehli velayet olup ifadesine yer verilmektedir. Bu bilgi bize Kasım Dede'nin babası Şeyh Murat ve dedesi Kasım'ın Osmanlı öncesinde Pontus hakimiyeti sırasında Kolonizasyon faaliyeti gösteren ilk Türk dervişlerinden olduğu bilgisini vermekte. Bölgenin tarihine ışık tutan 1486 tarihli en eski arşiv belgesinde şu bilgiler yer almakta. Zaviye-i boyunu yoğun 7 kişi, Şeyh Murat veled ve Hasan ve Demürçi ve Bedir ve İbrahim ve Mehmet ve Yakup zikrolunan kimseler mezbur zaviyeye hizmet ederlermiş. Bu bapta, Trabzon Sancakbeyi Hasan Bey ellerine mektup vermiş. Ta kim bunlar dahi Ayende ve Revende'ye hizmet ederler. Arşiv belgeleri Doğu Karadeniz'in önemli tarih ve kültür merkezi olduğunu göstermekte. Giresun ve Gümüşhane bölgesindeki Harşit çayı ve Gelever adresi vadilerinin asırlar önce Türkistan'dan gelen Çepni Türkleri tarafından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 hoş bir sadağıymış. Değerli izleyenlerimiz, Vatan sevgisi imandandır. Bu vatan kimindir? Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır diyor şair. Evet toprağa sıksan şu eda fışkıracak şu eda diyor. Ve bugün dağların başında mezarlıkların kenarında o bölgeleri vatan yapan aziz ecdat yatıyor. O ıssız sessiz mezarlıklarda Anadolu'yu vatan yapanların izlerine rastlıyoruz. Bu belgeselde Doğu Karadeniz bölgesi ve özelde Dirisu'nun nasıl vatan olduğunu, vakıf medeniyetiyle nasıl vatan haline getirildiğini, Allah dostları ve aziz ecdat sayesinde nasıl yurt yuva kurulup asırlardan beri vatan olduğunu gönül sultanlarıyla ilgili yerinde araştırma yapıp ekranlara getirdik. Bir başka devralen programında buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.